Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu TTS Reader programında Google'ın yüksek kaliteli seslerini kullanma. TTS Lütfen abone olun ve bildirim zilini üzerinde tersine mühendislik yapın. TTS Reader. TTS Reader. Diğer se e etkinleştirmek için iki kez dokunun. Uzun basmak. Ee, ben geçenlerde TTS Reader programında Google'ın yüksek kaliteli seslerini kullanabileceğimizi fark ettim. Bu ne demek? Yani TTS Reader'da metin okutturup ses dosyasına kaydederken eee Google'ın WaveNet seslerini de kullanabiliyoruz demek. O yüksek kaliteli seslere metin okutturup kaydedebiliyoruz demek. Şimdi hemen yapalım. Yalnız normal Google metin okuma motorunda olmuyor. Modifiye edilmiş olan Google metin okuma motorunda çalışıyor. Hemen bir seçelim. Modifiye edilmiş olan Google metin okuma motorunu. Sam Google metin konuşma motoru etkinleştirmek için... orijinal Google metin okuma motorunun adı artık Google ses hizmetleri modifiye edilmiş olan Google metin okuma motorunun adı hala Google Metin konuşma motoru olarak geçiyor buraya bir Metin yazalım Türkçe, Türkçe, E, E, D, S, S, boş, ses, A, S, D, S, S R, E, E, N, N, N, T, T, E, E, Z, Z, I, M, N, N, İ, N, Ne, S, B, B, İ, İ, T, R, R, R, B, G, boşluk, bir, me, ne, H N W E E Uzun basmak için Türkçe etkinleştir. Şimdi Burada Türkçe seçili Burayla uğraşmazsak Google'ın e, normal ses verisi konuşuyor. Ha. Hemen yapalım. Bu ses sentezinin bir örneğidir. Bu ses sentezinin bir örneğidir. Böyle normal sesleri de seçebiliyoruz. Yüksek kaliteli sesleri de seçebiliyoruz. Burayla uğraşmazsak veya burayla uğraşacaksak bile eğer normal sesleri seçeceksek onları da kullanabiliyoruz. Yüksek kaliteli seslere ulaşmak içinse şöyle yapıyoruz. Türkçe etkinleştirmek için. Burada Türkçe seçiliydi ama biz yine de Türkçe dilini aratalım. Türkçe, Türkçe, ileride gösterin. T, sağ, yuk, re, ke, -ke. On On e, On e, ileri, girişim. Türkçe Şimdi Türkçe dilini arattım Ve 7-8 tane Türkçe dili geldi Sesler arasında Nasıl geçiş yapacağız Hangisi sistem sesi Hangisi WaveNet sesi Onu da görelim Türkçe Türkiye tere tere İp Local tur listede Türkçe Türkiye. Bu ee, Local dediği yani e, Google metin okumanın sistem sesleri, yani Android'in içinde yerleşik gelen sesleri. Türkiye TRTX, Etkin. E, lokal dedikleri sistemde yerleşik olan sesler, network dedikleri de e, o Sözün ettiğim WaveNet sesleri. Mesela bir tane WaveNet sesi seçiyorum. TTS Tekrar okutturuyorum. Bu ses sentezinin bir örneğidir. Gördüğünüz gibi Bu ses sentezinin bir örneğidir. Artık yüksek kaliteli ses konuştu. Peki başka sese nasıl geçeceğiz? Yine aratalım. Türkçe. Etkinleştirmek için Türkçe Türkçe ve Samsung love. Çe. Çe. 10 Çe. Ek. Türk 10 Lavya Gizli. Türkçe Türkiye TRTRX Cephes Network'tür. Türkçe Türkiye TRTRX Temec Türkçe Tetesi Tekrar hatırlatayım. Lokal dediği sistemde yerleşik olan sesler. Network dediği WaveNet sesleri. Yine başka bir WaveNet sesine geçiş yaptım. Bu ses sentezinin bir örneğidir. Bu da deminki ee, saptanmış sesin yüksek kalitelisi. Bu ses sentezinin bir örneğidir. Bu sesleri TalkBack'te de kullanıyorlar ama nasıl yaptıklarını açıkçası anlamadım. Bir arkadaştan Aldığım duyuma göre hareket ettim ama benim telefonumda olmadı. Talkback'te kullanamıyoruz. Ya En azından ben kullanamıyorum bu yüksek kaliteli sesleri. Bu ses sentezinin bir örneğidir. Geçelim. Action 2. Türkçe. Etkinleştik. Ha bu arada bunları sadece okutmakla kalmıyoruz. Ses dosyasına da kaydedebiliyoruz. Select language voice. Türkçe, Türkçe, şey göster ee, Okutuyoruz, ses dosyasına kaydedemedikten sonra ne anlamı var diye soracak olanlar için söyleyeyim. Kaydedebiliyoruz, sadece okutmakla kalmayıp tıpkı sistemde gelen metin okuma motorları gibi ya da bizim yüklediğimiz metin okuma motorlarına yaptığımız gibi ya yani onların seslerini ok okutup kaydedebildiğimiz gibi, bunları da kaydedebiliyoruz. 4. Şunu kapatalım. Heh. Türkçe Türkçe 0 Ha pardon. 7 Türkçe 10 Türkçe 10 Türkçe 10 Türkçe Uslav yere kesildi. Türkçe Türkiye TRT Rex FCS Network'tür. Türkçe Türkiye TRT IRC Sistemecenetwork'tür. Türkçe Türkiye TRT Rex Localtur. Bu yerleşik geliyor sistemde. Türkçe, Türkiye, Türkiye TRT, line punchtur. Etkinleştirme. Bu language dediği de şey, sistemdeki seslerden hangisi seçiliyse onu kullanmayı sağlar. Hani şey gibi düşünebilirsiniz. Ailen sentezleyicisinin işte hani iki seçeneği var ya, Türkçe, bir de Türkçe Tur. Ya da işte Lokruendo TTS'de de var aynısı Türkçe, Türkçe, Tur. Oradaki ayarlar gibi düşünebilirsiniz. Bu, bu seçeneğin seçilmesi sistemde hangi sesi seçtiyseniz onu kullanmayı sağlar. Tabii o sistem seslerini demin gösterdiğim gibi ayrı ayrı da seçebilirsiniz. En son seçtiğiniz sesi, yani metin okuma ayarlarını kullanarak en son seçtiğiniz sesi kullanmak isterseniz de bu seçeneği kullanabiliyorsunuz. Türkçe, Türkiye TRTX CFS local tur. Etkinleştirilmiştir. Bu da lokal yani yerleşik. 11 öğleden 5-11 arasındakiler gösteriliyor. Bakalım. Türkçe, Türkiye TRTX FM network tur. Etkinleştirilmiştir. Yine bir... WaveNet sesi. Bu ses sentezinin bir örneğidir. Bu da o e, ses birdeki yani Google metin okuma motoru ayarlarındaki ses 1'in yüksek kaliteli kadın sesi. Bu ses sentezinin bir örneğidir. Bu ses sentezinin bir örneğidir. Devam ediyoruz. Action 2 action nick burada bir Türkçe bir sıkıntısı oluyor bazen Türkçe Türkçe çıkar çıktı yumuşak g yu, yumuşak g ile ile k ç ç e e 11 Türk, Türkçe Türkiye TRT language dur Türkçe Türkiye TRTx cefesi hocal tur Türkçe Türkiye TRTfeme Network Türkçe Türkiye TRT ama hocal tur bu lokal sesleri okutmuyorum Çünkü zaten biliyoruz onların ses tonlarını onları çok bekle de kullanabiliyoruz benim amacım Yüksek kaliteli sesleri göstermek ve daha da önemlisi TTS Reader programında yüksek kaliteli sesleri kullanmak. Türkçe, Türkiye TRT-XMF Melo Jaltur. Et Türkçe, Türkiye TRT-XF Unet Etkinleştirme Yine için. bir Fav WaveNet sesi. Bakalım. Bu ses sentezinin bir örneğidir çalışmadı. Bu ses sentezinin bir örneğidir. Bir saniye. Türkçe. Etkinleştir. Neden öyle oldu? Bakayım. 11 Türkçe. Türkiye TRT Xefone Network'tur. Network. Ama seçince sistem sesi konuşuyor. Neden? Bu ses sentezinin bir örneğidir. Aa. Bu ses sentezinin bir örneğidir. Neyse, orada bir hata var. Neyse, tekrar bakalım. Türkçe Türkçe Bu ses sentezinin bir örneğidir. Bu da ses 2'deki erkek sesinin yüksek kaliteli versiyonu. Bu ses Bu ses sentezinin bir örneğidir. Bu şekildeydi arkadaşlar. Ana sayfa, ana ekran. TTS reader programında metin okuturken Google'ın ee, yüksek kaliteli seslerini yani WaveNet seslerini bu şekilde kullanabiliyoruz. Ha, bunu orijinal Google metin okuma motorunda gösterseydim. Ee, Zaten orada kullanılmıyor da, orada kullanılabiliyor olsaydı Google bu videodan haberdar olduğunda ki biliyorsunuz YouTube'da bir Google şirketi ya yeni bir güncelleme yapıp orijinal Google metin okuma motoruna Wave seslerini listeden çıkarır ya da TTS RIDI gibi programlarla kullanılmasını bir şekilde engeller. Ya da direkt bu videoyu kaldırırdı ama modifiye edilmiş olan Google netin okuma motoru e, zaten modifiye edilmiş ve bir daha asla hiçbir zaman güncelleme almayacağı için ve engellenemeyeceği için yani hiçbir şekilde yüksek kaliteli seslerin kullanımı engellenemeyeceği için problem yok. Ha, belki Google işine gelmediği için bu videoyu kaldırabilir YouTube'dan. Ha, bu bir, bir çeşit Google'a karşı meydan okuma değil ama yine de hani göstermek istedim. TTSV programında Google'ın Waynet sesleri nasıl kullanılır bununla alakalı bilgi vermek istedim. Google hoşlanmazsa işine gelmezse zaten kaldırır bu videoyu. Bugünkü içeriğimiz de bu kadardı arkadaşlar.